Mağaza satışta seri lotlu satış işlemleri nasıl gerçekleştirilir? Mağaza modülümüze geldiğinizde buradan farklı yöntemlerle seri ve lotlu ürünler çağırılabilmektedir. Örneğin vitrin bölümünden istediğimiz seri ürünleri çağırabileceğimiz gibi barkod alanından seri dediğimizde ve bir ürünümüze ait seriyi okuttuğumuzda, örneğin seri numarasını okutarak ilgili ürünü çağırabilir. Veya lot takipli olan bir ürün satışı gerçekleştiriyorsak ilgili lot numarasını okutarak satış gerçekleştirebilir. Veya ekranın sağ altında bulunan toplu seri seç diyerek başlangıç ve bitiş numarası verilerek de topluca seri seçim yapılıp tahsilat denilerek ilgili ödeme şekli seçilip satış işlemi gerçekleştirilebilir.